Herkese merhaba mutlu ben yeni portföyümüz. Sancaktepe Samandıra'daki mahal ada sitesinde 2 artı 1 111 metrekare bahçe katı bir daire. Eğer keyifle vakit geçirmek istiyorsanız kesinlikle bu daireyi tercih etmelisiniz. İsterseniz buyurun daha ayrıntılı bir şekilde inceleyelim.